Merhaba arkadaşlar bu videomda sizlere 2 Temmuz'da gerçekleşecek olan güneş tutulmasından bahsetmek istiyorum. E, Temmuz ayı burç yorumlarını eğer dinlediyseniz Temmuz ayı burç yorumlarında burcunuza e, göre etkilerini kısaca paylaşmaya gayret gösterdim güneş tutulması, Zira zaten Temmuz ayının gündemi e, güneş tutulması ve ay tutulması arasında geçecek gündemler. E, burada bu videoyu çekmemin sebebi esasında bu güneş tutulmasının ve 17 Haziran'da meydana gelecek olan pardon çok özür diliyorum 17 Temmuz'da meydana gelecek olan ay tutulmasının 2019'un sonuna kadar etkili olması. Yani bir nevi 2019'un ikinci yarı yorumunu yapıyorum diye netelendirebiliriz. Burada 2019 burç yorumlarını tabii genel anadlarıyla yapmıştık. Ay ay gün gün hatta hafta hafta hepsini paylaşmaya gayret gösteriyorum elimden geldiğince. İçerik üretmeye çalışıyorum. Aslında az içerikler bitmez. Her gün her an anın haritası çıkarılabilir. Onun dışında paylaşmak istediğim teorik bir sürü bilgi var. Ama bir yandan gündemler ilerliyor ve ben yetişemiyorum ne yazık ki. Elimden geldiğince gayret gösteriyorum içerik üretmeye ama yani İçerikler sonsuz, paylaşılmak istenen şeyler sonsuz ama zaman kısıtlı, zaman yönetimi sıkıntılı ne yazık ki. Dolayısıyla bunları en azından paylaşabildiğim ölçüde sizlerle paylaşmak istiyorum. Zaten şunu da belirtmek istiyorum bu arada. Youtube kanalıma yeni abone olan arkadaşlar vardır. Youtube sayfamda geriye doğru yazdım. Videolarıma bakarsanız aylık burç yorumları, haftalık burç yorumları haricinde e, astroloji öğrenmek isteyen arkadaşlar adına faydalı bir takım videolarım var. Ay burcunun etkileri, ay burcunun ne demek olduğu, e, venüsün, marsın, merkürün e, haritada temsil etmiş olduğu özellikler ve e, burçlarda, evlerde etkileri, şans noktasında bahsettiğim bir videom var hepsini kartlara koyamayabiliyorum. Astroloji öğreniyorum diye bir oynatma listem var. Onun dışında oynatma listesine koymuş olmadım. Koymadım daha doğrusu. Videolarım da var. Onlardan en azından kendi ötanısı asgari düzeyde çıkartabilirsiniz diye düşünüyorum. Bir de şöyle transitler yani kolektif gezegenlerin transitleri, Plüton retrosu ile ilgili çekmiş olduğum video satürn retrosu ile ilgili çekmiş olduğum video. Bunlar da uzun vadeli süreçlerde bulunduğumuz öngörüler. Uranüsün boğa burcu transiti. Bunlar hala etkili olan transitler arkadaşlar. Olaya salt gündem olarak bakmayın. Yani hala etkili Mayıs 2018'de başlamış olsa da hala etkili olan bir transittir olan Uranüsün boğa burcu transiti. Dolayısıyla ara ara hayatınızda eğer e, anlam veremediğiniz bazı değişiklikler yaşıyorsanız bu tarz videoları da geri dönüp bakabilirsiniz sayfada. Onu da hatırlatmak istedim. E, zaten e, çok bir videom yok diyeceğim ama bayağı da oldu bir buçuk sene içerisinde. Beni en başından beri takip eden arkadaşlar bilir. Elimden geldiğince herkesin astrolojiyi belli bir düzeyde. E, öğrenebilmesi en azından kendi haritasını çıkaracak kadar öğrenebilmesini istiyorum. Ama tabii ki danışmanlık almak isteyen arkadaşlara da e, danışmanlık veriyoruz ve e, danışmanlık verirken de gerçekten özverili şekilde davranmaya çalışıyorum. Yani e, zaman kısıtlaması yapmamaya çalışıyorum. E, dolayısıyla arada bu danışmanlıklar olduğu zaman e, Youtube'da da içerik üretme konusunda e, zaman sıkıntısı yaşayabiliyorum arkadaşlar. Şimdi gereksiz lafı uzattım farkındayım. Ee, Birçok arkadaş aşağı yorum bırakacaktır. Ya işte bunları niye paylaşıyorsun bize tutulmadan bahsetsene ne anlatıyorsun diyenler olacaktır. Haklı olabilirler. Başta o şekilde yazmış olduğum için ama sonuçta burası da benim kanalım. Bazı e, özel şeylerden de bahsedebilirim diye düşünüyorum. E, eğer sıkılanlar varsa e, bu kısımları geçebilirler. Tabi videonun başına söylemedim bu kısımları ama. Artık e, affınıza sığınıyorum diyelim. Gelelim 2 Temmuz'da meydana gelecek olan güneş tutulmasına lafı fazla uzatmayalım. 2 Temmuz 2019'da saat 22.16'da akşam saatlerinde Yengeç Burcu'nun 10 derecesinde bir güneş tutulması meydana geliyor. Şimdi öncelikle güneş tutulması ne demektir? Buna bakalım. Güneş tutulması astronomik anlamda ayın... E, Güneşi örtmesi anlamına geliyor arkadaşlar. Yani yeryüzünden dünyadan baktığımız zaman e, güneşi e, görmemizi engellemesi ayın. Bu nasıl oluyor? Tabii ki ayın konumu güneşin uzaklığı hesaba katıldığı zaman ayı, e, ay güneşi ya tamamen örtebiliyor. E, 99 senesinde yaşamıştık biliyorsunuz e, veya kısmen de örtebiliyor. Ee, bu e, güneş tutulması gece saatlerinde meydana geleceği için Türkiye'den gözlemlenemeyecek arkadaşlar. Çünkü güneş tutulmasının gözlemlenebilmesi için e, gündüz olması gerekiyor. Çünkü e, güneşin ışıkları ay tarafından örtülecek ve e, gündüz bir süreliğine karanlık da olabiliyor. Hatta 99 senesinde yaşamıştık bu deneyimi eğer yaşayanlar, hatırlayanlar varsa. E, dolayısıyla burada yoğun bir enerji söz konusu. Ayın, dünyanın, güneşin Aynı düzlemde sabitlenişi. Dolayısıyla astrolojik olarak baktığımız zaman da e, ayla güneşin aynı açıda aynı burçta konumlanması demek. Yani bir yeni ay demek. E, yeni ay ama e, her yeni ay gibi değil arkadaşlar. Etkisi yok. E, uzun vadeli ve e, önümüzdeki 6 ayı etkileyen bir yeni ay diyelim. E, yeni ay olduğu için aynı zamanda yenilikleri getiriyor olacak arkadaşlar. Ama köklü yenilikler kadersel yenilikler tutulmaları aynı zamanda e, kuzey ve güney ay düğümlerine de eşlik edeceğini düşünecek olursak e, kadersel olarak yeni başlangıçlar hayatımızda olacağını söyleyebiliriz ve aynı zamanda bu başlangıçların 2019 sonuna kadar etkili olacağını da belirtebiliriz. Haritanızda Yengeç Burcu'nun temsil etmiş olduğu evlerde özellikle Yengeç Burcu'nun 10 derecesinde arkadaşlar yükselen derecenizde önem arz edecektir. Yengeç Burcu'nun 10 derecesinde bulunan evinize ilişkin konular yeni bir takım gündemlere gebe olabilir. Yeni bir takım başlangıçlar yapılabilir ve bu başlangıçlar Ocak ayından Temmuz ayına kadarki, yani geçtiğimiz Ocak ayından Temmuz ayına kadarki gündeminizi bir anda değiştirip farklı bir yöne doğru evrilmenize sebep olabilir. 2019'un sonuna kadar etkilidir. Yani 2019'un ikinci yarısının temelini Temmuz ayında atıyoruz diyebiliriz. Şimdi Hemen bakalım, bu tutulma hemen hemen kuzey ay düğümüne kavuşum orbunda, aynı zamanda kuzey ay düğümüyle satürnün karşıtlığı söz konusu ve aynı zamanda satürnün güney ay ile kavuşumu ve yeni aya karşıtlıkları. Aynı zamanda bu yeni ayın Neptün'e güzel olumlu bir açısı var ve Uranüs'le. Dolayısıyla ani bir takım durumları beraberinde getirebilir. Ee, özellikle maddi konularda, parasal konularda e, aile ile ilgili temalar, kaynaklarımız, e, burada dediğim gibi e, ev değişiklikleri, yeryurt değişiklikleri, ev alımı, satımı, e, maddi olarak e, maddi durumumuz yani işimizden elde etmiş olduğumuz gelirler, kendi emeğimizle çalışarak kazanmış olduğumuz kazançları gayrimenkule çevirebiliriz ailemize ev alabiliriz. Ev değiştirebiliriz. Ev yenileyebiliriz. Kendi konfor alanımızla alakalı bir takım değişiklikler yapmak, yenilikler yapmak isteyebiliriz. Bunu etkileyebilir. Burada Uranüs'ün güzel desteğiyle beraber aynı zamanda bu kararı ani bir şekilde alabileceğimizi belirtmekte. Ve aynı zamanda teknolojiyle ilgili işlerde de kazançları etkileyecektir bu yeni ay. Bu alanda özellikle teknoloji ile ilgili alanlarda çalışanların maddi kazanımlarında artışlar olabilir. Şimdi yeni ayın haritasından dördüncü evin oldukça etkili olduğunu görüyoruz. Burada genel anlamıyla geçmişimiz, ailevi bağlarımız, köklerimiz, temel değer yargılarımız, geçmişimiz atalarımızdan kalan miraslar hem maddi hem manevi mirasların gündemde olacağını göstermekte. Aynı zamanda Merkürle ile Mars'ın da e, Aslan Burcu'nda kavuşum derecesinde olduğunu görüyoruz ve bunların da Uranüs'e sert bir açısı olacak. Dolayısıyla e, ani kararlar, ani gündemler, ani girişimler de söz konusu olabilir. Burada düşünmeden davranmakta da, e, hızlı adımlar atmakta olabiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla bu etkiyi de göz önünde bulundurmakta fayda var. Neptün e, haritanın birinci evinde ve e, burada özellikle e, bizim Geçmişte kalan hayallerimiz, geçmişle alakalı e, idealleştirmiş olduğumuz konular, geçmişte çözemediğimiz konuları yeni bir bakış açısı, yeni bir perspektif kazanmamızı özellikle manevi anlamda kendimizi yetiştirmemizi ve farkındalığımızı artırmamızı göstermekte. Neptün'ün de aynı zamanda Satürn'e ve Plüto'yla ile Güzel bir açısı meydana gelecek. Dolayısıyla hayallerimize kavuşmak adına, hayallerimizi gerçekleştirmek adına her zamankinden daha çok manevi olarak desteklendiğimizi hissedebiliriz. Bu güneş tutulması ile beraber ve cesur adımlar atmak da hiç olmadığı kadar kolay olacaktır diye tahmin ediyorum. Yengeç burcunda meydana geldiği için bu yeni ay temel olarak zaten geçmişimizden bağlarımızı koparmak. Ee, geçmişten beri süre getirdiğimiz, bilinç da olabilir, e, ailemizden getirmiş olduğumuz kök inanç kalıpları olabilir. Bunların e, artık doğruluğunu sorgulamak, e, doğruluğunu yanlışlığını test etmek. Yani e, koşulsuz, şartsız kabul edip e, bu yaşımıza kadar getirmiş olduğumuz değerlerin ne derece bize hitap ettiğini, ne derece doğru olduğunu, ne derece devam ettirmemiz gerektiğini düşünüyorum. E, Test edeceğimiz ve sorgulayacağımız bir süreç. Dolayısıyla e, Ocak ayından bu zamana uğraşmış olduğunuz konular artık her neyse o giridaptan çıkarak artık e, yeni bir takım kararlar almak durumunda kalabilirsiniz. Yani 2019'un başından bu tarafa süre gelen gündeminiz her neyse Ocak ayından e, Temmuz ayına kadar gel, getirmiş olduğunuz yöntemin işlerliği ortadan kalkmakla artık yeni bir yöntemle bu olaya bakmanız, bu olaya yeni bir çözüm bulmanız gerekmekte. Özellikle ee, balık burçları e, bu süreçten daha olumlu etkilenebilir. Başaklar, keza aynı şekilde yaylar ve ikizler burçları. Yengeçler, oğlaklar, koçlar ve teraziler biraz daha süreçten zorlu bir şekilde çıkabilirler. Ama zorlu şekilde atlatmaları olumsuz anlamda düşünülmesin. Zorlansalar da hayatlarında köklü bir takım değişiklikler, yenilikler gelecektir. Zaten genel anlamıyla tutulmalar bizi zorlarlar. Çünkü kadersel süreçlerdir ve kontrol edilemez. Önceden planlanması güç süreçlerdir. Yani siz ne planlarsanız planların öyle bir gündem ortaya çıkar ki bütün planlarınız Suya gider arkadaşlar çöpe gider dolayısıyla e, burada e, bizim o yeni oluşan olaya yeni bir bakış açısı yeni bir perspektif kazandırmamız gerekmekte. Bu nedenle e, özellikle geçmişinizle alakalı anne babanız olabilir, ailevi meseleler olabilir, anneanne babaanne yani köklerimiz, atalarımız, e, bağlı bulunduğumuz yer, ayrılamadığımız yerimiz, yurdumuz, memleketimiz bu alanlarda artık bazı değer yargılarının çöküşü ve yeni bir bakış açısı, yeni bir farkındalık kazanma evresi diyebilirim arkadaşlar. E, özellikle yeni kararlar, yeni iş başvuruları adına işlerimiz evlilikler adına güzel süreçlerdir. Merkür retrosu başlamadan tavsiye ederim yeni adımlar atmak adına oldukça destekleyici süreçlerdir. İş kurmak, Merkürün de buradan cesaret vereceğini düşünüyorum. Merkür Mars iş kurmak, nikah kıymak yeni bir iş başvurusu yapmak. Yani burada şansınızı zorlayabilirsiniz arkadaşlar. Şansınızı bu süreçte zorlayabilirsiniz. Çünkü 17 Temmuz'a kadar biraz daha pozitif etkiler söz konusu. 17 Temmuz'daki ay tutulması biraz daha bizi zorlayacağı benziyor. Yeni başlangıçlar yapmak, yeni kararlar almak, yeni adımlar atmak adına bu tutulma sürecini değerlendirip şansınızı zorlamanızı tavsiye edeceğim. Umarım her birimiz Gerçekten hayrımız olacak şekilde süreçten nimetleri alırız diye düşünmekteyim arkadaşlar. Evet güneş tutulmasının etkileri bu şekildeydi. Burç burç yorum yapmayacağım. Zaten Temmuz ayı burç yorumlarında etkilerini sizlere paylaşmıştım. Her bir burcun etkilerini detaylıca anlatmaya çalışmıştım Temmuz ayı burç yorumlarında. Onlardan da bu videoda paylaşmayacağım. Sadece açılarını ve derecelerini özellikle paylaşmak istedim. Kendi haritanızı uygulayabilirsiniz. Umarım video faydalı olmuştur. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.